Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro yayınları yayınların hazırladığı tet Geometri Soru Bankası kitabında üçgende açı konusundaki Kesme ile ilgili testin çözümünü yapacağız Hadi bakalım çözümlere başlayalım Kesme işlemine geometride Kağıtları kesme kartonları kesme de Karşılaşabiliyoruz Kesme işlemini de kesip başka bir yere koyduğumuz durumlarla Genelde karşılaşacağız İşte bu da nedir yine bir Eş yapı sorusudur o yüzden yine buna dikkat et ÖSYM sever Hadi bakalım soruya örnek bire Şimdi bu şekildeki bir karton ne yapılmış? ED boyunca kesilerek iki parçaya ayrılmış. Kesildiğinde şu parça ve şu parça eşit olmuş. E kesildiğinde öbür tarafa attığında şu parça aslında burası. E burası da kesilen yerde şurası değil mi? Burası da çift çizgi. E 110. Şurası 110 verilmiş bak burada. Burası kaç derece yapar? 70. E burası 70. Ye. Burası da 70. 70. 70 140'dan buraya kaç derece kaldı? 40 derece kaldı. Bizden ne isteniyor? Şurada kaç isteniyor? Yani burada kaç isteniyor? alfa artı 40 da eşittir 180 olacağından alfa'yı da böylelikle 140 derece olarak buluruz. Örnek 1 140 çıktı. Geldik örnek 2. ABC üçgeni şeklindeki bir kağıt AD kenarı kenar kenar ortayı boyunca kesilerek aşağıdaki gibi iki parça ayrılmıştır. Yani bir üçgen var. Kenar ortayı boyunca kesmiş. Şunlar şunlar birbirine eşit demiş. Peki A1 B D1 üçgeni eşkenar üçgen. Arkadaşım şu eşkenar üçgenmiş. Koy böyle eşkenarlı. Hocam o zaman bu 60 60. O zaman burasını 60 yapar. Buraya 120 kaldı. O zaman bunlar da 30 30 mu yaptı? Evet. Çünkü kenar ortayı boyunca kesildiğinde bak eşitleri koymuştuk. Eşkenardan dolayı şöyle de eşitliği koyduk. A2 C D2 A2 C D2 şurada kaçı isteniliyor bizden? Kaç bulduk? 30 derece bulduk. Örnek 2 30 bulduk. Geldik örnek 3'e. ABC üçgeni çektiğimki bir kağıt, DE boyunca kesilerek şu şekilde kesilmiş. Arkadaşlar kesildiğinde şu parça çift çizgiyse, aslında yine bu parça çift çizgi değil midir? Evet. Şimdi bu üçgen, D şu eşit, bu eşit, şu eşit, bu eşit ve burayı eşit bulduk. Başka BC uzunluğunda eşit demiş 80, 20 ve 40 derece verilmiş. Aslında bunu bir bütün olarak düşünelim ya, ona göre çözüm yapalım. Bir bütün olarak şöyle bir üçgen, bütün olarak daha net bir şekilde görebiliriz. Ondan sonra şuradan bir kesim yapılmış şöyle ve şuradaki açı kaç derece? 20. Burası 40 derece. Sonra şunlar birbirine eşit verilmiş. Burası da eşit verilmiş. İki iç açı bir dış açıdan burası kaç oldu? 60 oldu. Oo, güzel. 60 ve kollar eşitse hemen aklımıza ne geliyor? Hop, ikizkenar. Yani 180 60'ı 2'ye böl eşkenar üçgen çıktı burada. Hocam, eşkenar çıktı ama eşitliği koymazsak ayıp olur. Eşitliği de koyduk. E burada da ikizkenar çıktı. 60 40 daha 100. Buraya kaç derece kaldı? 80 derece kaldı. İkiz kenarlıktan dolayı alfada kaç yapar? 80 derece yapar. Yani cevabımız böylelikle 80 oldu. Örnek 3'te. Evet geldik örnek 4'e. İkiz kenar üçgen şeklindeki bir karton yüksekliği boyunca kesilmiş. Arkadaşım sana bunu yükseklik diyor. Bu yükseklik ise X kenarda çizilen yükseklik. Aynı zamanda kenar ortaydır. Aynı zamanda açı ortaydır. E 80-90 buraya kaç derece kaldı? 10 derece. Burası da 10 derece. Yani 10'a 80'lik dik üçgen. 10'a 80'lik dik üçgen. E bunlar aynı üçgen değil mi? Evet. Eşitleri yazalım. 90'ın karşısı çift çizgi burada. E burada da 90'ın karşısı çift çizgi. a eşitleri yazınca. Hocam şurada bir ikizkenar üçgen çıktı. Ve 80 10 daha kaç yaptı? 90. Şurası 90 derece oldu. İkiz kenar. Yani şunlar birbirine eşit ya. İkiz kenar, dik üçgen çıktı karşımıza. E o zaman 180'den 90 çıkart. 2'ye böl 45 45 yapar. Ya da x kenar, dik üçgen. Hocam x artı 10 direkt 45 derece diyebiliriz. Ve x de böyle kaç buluruz? 45 eksi 10'dan 35 derece olarak buluruz. Böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda Fusula sorularının testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.